Evet arkadaşlar, ee, bugün size birlikte motosiklet parkur oynayacağız. Pazartesi ya da Perşembe günü gelecek yani bir dahaki haftaya. Arkadaşlar bugün size birlikte motosiklet parkur oynayacağız. Ee, ben şu anda ilk seviyedeyim zaten. Başladık oyuna. E, oyun D ve shift ile oynanıyor Bakın aşağı düştüm ben Bir dakika <gülüyor> Red start dedik Tekrar başladık e, Shift'e basınca gazı köklüyoruz görmüş olduğunuz gibi Bayağı hızlı gidiyoruz Boyun derdi beni kesin aşağı atmak. Ben motoru sağa yapıyorum ya. Ama ben ben bu hile artık ben kabul etmiyorum. Tamam çift, çift, çift. kökle, kökle. Yolun yarışını şöyle hızlanarak gelin. Tamam tamam durma durma şu anda evet buraya kadar rahat tı tı tı tı tı tı tı yeter yeter yeter yeter sakin ol ya basmıyorum gaza hali aylarlıyor motoru ya bozuk farelerde bir tamir ettirelim arkadaşlarına be Ve... kökle kökle hadi artık finishim hadi evet Sonunda be sonunda be Boş yere bu kadar zaman kaybettik İkinci seviyeye geçelim İkide ne olacak acaba Bu oyunu beğenirseniz devamını çekerim Tamam Eee ben bir tane motor oha 30 bin Bizim 10.000 altın var. Daha çok biriktirmemiz lazım onun için. Daha çok seviye açmamız lazım. Evet, ikinci seviye. Kökle gazı Kökle. Dur dur dur dur dur. Çok ince burası. Burası bana biraz ince geldi. Bak, iyisini uzatıyorum. Bu tarafa git diyor. Ama orada bir yol var sanki diyeceğim, yanılmışım. Tamam. Baştan aldık. Koş, koş. dur S'ye basınca hemen de duruyor ya. Şu oyunu niye telefonlara yapmadınız da bilgisayarlara yaptınız. Dur. Of çok dikkatli olmam lazım benim burada. Şimdi. Topa, topa, topa, topa, topa. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Bir dakika. Ya en basit bir yerde şu kadar zaman kaybı olmaz. Tamam, tamam, tamam. Yavaş hareket et birazcık. Yavaş hareket et. Geniş alanlarda daha az hareket et. Dur dur dur. Düşeceğim düşeceğim düşeceğim. düşeceğim. Uçurum aşağısı. Gittiğimiz yere baksanıza. Bir de insanlar falan var. Gerçekmiş. Dur bir. Buradan hızlı geleceğiz, direk geleceğiz. Tamam, çözdüm, çözdüm. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya bir dursana, mod. Kökler. Ha? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam. Ya dur, dur bir, dur bir, yavaş. Yirmi iki saniyede geçecek yer falan değil burası. Evet. Oyunun sesini kısıyorum hala ses geliyor. Let's start. Kutuları. Ya dur bir dur ya bir dur ya bir dur ya. Dorsellerin üstünde gidiyorum zaten. Dur. Ya çok hızlı hareket ediyor ne yapayım yani. Bunu kesin beğenmeyeceksiniz bu oyunu. Ben başka bir şey çekeceğim zaten bundan sonra. Ne fail? Fail ne? Kapa çeneni. Ya daha yeni başladım oyuna. Ya kimse Allah'a fikir versin ya. Dur dur dur dur hızlı hareket etme. Hızlı hareket etme. Bitti. Geçen videoda sinirden kıracaktım.